Herkese merhaba canlar dostlar ben Cem Kervan bu hafta kendine dikkat et adlı bir değiş paylaşmak istiyorum sizinle yine İsa Ruhullah'ın sözlerinden esinlendim e, Luka suresinde ne yazıyor kendinize dikkat edin sefahate sarhoşluğa ve bu hayatın kaygılarına kapılarak kalpleriniz kör elip mühürlenmesin kıyamet günü sizi beklenmedik bir anda gafil avlamasın tuzak gibi çünkü o gün zaten bütün yeryüzünde yaşayan her canın üzerine gelecektir. Bu yüzden her dem tetikte olun. Niyaz edin ki bütün bu gelecek felaketlerden kaçınabilecek ve insanoğlunun huzuruna cesaretle çıkabilecek kadar güçlü olasınız. İnsanoğlu kim? İsa ruhuna. Kendisi için sık sık kullandığı bir mahlastır bu. Evet de yazdım. İnşallah beğenirsiniz. Takat et, nefsini öldür. Kendini sefahtakaptırmaz sen. Sar hoşluktan, ay yaşlıktan uzak dur. Hayatın kaygısına kapılmaz sen Sarhoşluktan, ay yaşlıktan Uzak dur, hayatın kaygısına kap Sakın ha, kapılma, gam kasavete. Kendini bırakma, hiç rehavete Bir silkelen, sakın düşme, gaflete Hayatın kederine kapılmaz sen Bir sirkelen sakın düşme Gaflete hayatın kederine kapılmaz Seni gafil haflamasın Seni de bir haber yakalamasın O gün sana hazırlıksız gelmesin Hayatın telaşına kapılmasın. O gün sana hazırlıksız gelmesin. Hayatın telaşına kapılmasın. Kervanım uyan sen gösterme gafet Dünyaya gelecek büyük felaket tasasına kapılmasın Detikte de ol her an her dem niyaz et hayatın tasasına kapılmasın Yaptın telaşına, tasasına, kederine kapılmasın. Her an hazır ve nazır, her an tetikte, hep sevgi, hep barış, hep tevazu, hep hoşgörü, hep tahammül. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, abone olun, yorum yazın, diğer canlarla da paylaşın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, barışla kalın, esen kalın, hoşça kalın.